Gençler selamlar ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım Metin Yayınları TYT Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz 46 ve 47. sayfaların çözümlerini yapacağız Ve testin numarası 12 Güzel arkadaşlarım, basit istatistikler ve sıralama konusundayız Dilerseniz ilk sorumuzda vakit kaybetmeden başlayalım Aşağıda bir bayrak treyinin yanında uçan alfa beta gamma model dronlar görünmekte Şekilde beta model drone en yüksekte. Bakın bu betaymış. Gamma model drone en alçakta. Yani bu da gamma O zaman diğeri de alfadır arkadaşlar. Şöyle yazalım. Buna göre bu dronların bayrak direğine olan uzaklıklarının en yakından en uzağa doğru sıralanışı hangisidir diye soruluyor. En yakında olan gamma, sonra beta, sonra alfa. Yani gamma beta alfayı işareteceğiz arkadaşlar. Gamma beta alfa da bize Edirne seçeneğinde verilmiş. Devam ediyorum ikinci sorumla Aşağıda genişlikleri santimetre cinsinden Belirtilen bir perde ve bir pencere verilmiş Perde şekildeki konumdayken Sağa doğru x metre kaydırılarak Pencere tamamen kapatılıyor Buna göre ikisinin değer aralığı Aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir Perde az yeterince uzunmuş arkadaşlar Şimdi öncelikle Şöyle diyeceğiz Bakın şurada Bizim bu perdeyi kapatabilmemiz Yani pencereyi camı kapatabilmemiz için perdeyle 2 santim, 2 santim, 2 metre, santimetreymiş, 2 santimetre çekmemiz yeterli oluyor aslına bakarsanız, doğru mu? Yalnız şöyle bir durum var, en az 2 santimetre çekmemiz lazım. Dolayısıyla 2 küçük veya eşittir dedim. Değişkenimize x diyelim. Daha sonra başka ne kadar daha çekersek kapanabilir. En uzununu bulalım şimdi. Bakın şurası, şurası 12 santimetreydi. Şu kısım 5 cm burası 2 ya şurası da 3 cm'dir arkadaşlarım. Yani şurası da ne olacaktır? 9 cm'dir. Böylelikle artık şunu söyleyebilirim. Ben bu perdeyi 9 cm sağa doğru ittirirsem şuradaki uç şuraya kadar gelip dayanacaktır. Dolayısıyla arkadaşlarım biraz daha çekersem artık perde burayı kapatır ama buradan açılmaya başlar. Dolayısıyla ne dememiz gerekiyor? Maksimum 9 cm çekmemiz gerekiyor. Yani cevabımız 2 ile 9 kapalı arada olacak. Cevap C seçeneğiydi. Devam ettim 3. soruyla. Bize demiş ki 3. sorumuzda. Aşağıda bir termostat yani su ısıtıcı içerisindeki suyun sıcaklık aralıklarını santigrat derece cinsinden gösteren renkli gösterge verilmiş. Murat su sıcaklık seviyesi mavideyken yani şuradayken turuncuya çıkarmak için su sıcaklığını x derece arttırıyor maviden kırmızıya çıkarmak için y derece arttırıyor y eksi x farkı kaç farklı tam sayı yer alabilir öncelikle biz e, şunu biliyoruz ki mavideyken en az mesela mavideyken 24 olabilir 24 deyken bir derecede arttırırsa turuncuya geçebilir dolayısıyla en az bir derece artması gerekiyor x bu da küçük veya eşittir diyorum 15 derecedeyken mavidedir turuncunun 33'üne getirebilir. Yani 33'ten 15'i çıkardığınız maksimum 18 derece arttırabilir. Y için de maksimum 24'teyken 34'e getirebilir. Yani minimum 10 derece arttırabilir maviden kırmızıya getirmek için. Maksimumda 15'ten 50'ye getirebilir. Yani 35 derece arttırabilir diyeceğiz. Şimdi bu bizim Y değişkenimizin değer aralığıydı. Bize Y X lazım. Dolayısıyla eksi bulabilmek için eksi 18'i buraya koydum küçük veya eşittir eksi x dedim o da küçük veya eşittir eksi 1 dedim daha sonrasında ben bunları toplarsam eğer bakın gördüğünüz üzere y eksi x'i de bulmuş olursunuz o halde gençler 10 ile eksi 18'i topladınız eksi 8 küçük veya eşittir y eksi x bu da küçük veya eşittir 35'den 1 çıkardınız 34 ee, şimdi alınabilecek değerlerden son değer 34 son terim eksi ilk terim bölü 1 artı 1 diyoruz 34 artı 8'den 42 bir daha kaç yapar 43 yapar böylelikle cevabımızda Ceyhan seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz gönül rahatlığıyla Geçtim 4'e Bir grup ziraat fakültesi öğrencisinden bitirme tezleri için aynı koşullarda bulunan 3 tane aynı cins ve eşit uzunluktaki bitkiye yani şunlara Bir hafta boyunca her gün şekil 1'de belirtilen ölçülerle yani şurada belirtilen ölçülerle sevgili arkadaşlarım şunlar A, B ve C marka vitaminleri uygulamaları ve bu vitaminlerin bitkilerin boyları üzerindeki etki miktarını incelemeleri istenmiştir. Bir hafta sonunda bu çiçeklerin boylarındaki son durum şekil 2'deki gibi olmuş. Vitaminlerin birbiriyle etkileşim içine girmediği ve bitkiye birbirinden bağımsız etki ettiği bilindiğine göre A, B ve C marka vitaminlerinin bu bitki üzerindeki etki miktarları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sorulmuş. Bakın 2 damla A ve 1 damla B Eklenince en uzun bu olmuş dolayısıyla bu hemen yanındakinden bakın büyüktür yani bir tane B ve iki tane C'den büyüktür bu da sevgili arkadaşlarım bir tane A ve iki tane C'den daha büyüktür Şimdi öncelikle şu kısma bakacak olursanız B'leri götürdüğünüz takdirde iki A büyüktür iki C her iki tarafı ikiye böldüğünüz takdirde A büyük C'dir bu cepte Ve sevgili gençler burada da iki C'leri götürün şuna bakın de A'dan büyük. B'de A'dan büyük olduğuna göre bunu da buraya yazabilirim. Dolayısıyla soruyu bitirdik. B büyük, A büyük, C bizim cevabımız olacak. Doğru cevap C seçeneğinde verilmiştir dördüncü sorumuz için. Ve gençler geçiyorum bir diğer sayfamıza yani 47. sayfamıza beşinci sorumdayım. Doğrusal bir parkurda aynı yöne doğru bir süre koşan Ayşe, Burcu ve Canan için aşağıdakiler bilinmektedir. Şimdi Ayşe var, Burcu var ve Canan var. Canan koşmaya Ayşe'den 3 metre önce başlayıp Ha bir de bitirme var tamam O zaman şöyle diyelim Ayşe'nin başladığı nokta diyelim Ayşe'nin koşmayı bıraktığı Yani bitirdiği nokta diyelim Tamam Şimdi arkadaşlar Şöyle de yapalım çok güzel Tabi şunları da bölmelendirelim de Kafalar karışmasın değil mi? Şimdi bakın arkadaşlar Bize demiş ki Canan Canan nerede? C Koşmaya Ayşe'den 3 metre önce başlıyor. Şimdi 3 metre önce başlıyorsa yani önce başlıyor. Bakın 3 metre önde başlıyor demiyor. Önce başlıyor. Dolayısıyla arkadaşlarım ben Ayşe'nin koşmaya başladığı yeri X bitirdiği yeri Y olarak belirtirsem. Canan Ayşe'den 3 metre önce başlıyordu. Dolayısıyla X8'i 3'ten başlamıştır diyebilirim. Burcu'dan 2 metre daha sonra koşmaya bırakmıştır. Şimdi Burcu'nunki bir dursun daha sonra dolduralım. Burcu'yu şu Y'ye bağlayalım Ondan sonra ekleyelim tamam mı? Yani bağlayabilirsek Ayşe koşmaya Burcu'dan 4 metre sonra başlayıp Şimdi Ayşe 4 metre sonra Başladığına göre demek ki Burcu'nun başladığı yer x, x 4 tamam mı Başlayıp Canan'dan 1 metre önce koşmayı Bitirmiştir Canan'dan 1 metre Önce bitirildiyse Canan Y artı 1 kadar koşmuştur o halde Bakın bir de şurada ne vardı Canan Canan burcudan 2 metre sonra koşmayı bitirmiştir. 2 metre sonra bitirdiğine göre demek ki Canan y 1'de bitirmiş koşmayı ki bakın 2 metre önünde bitirmiş oldu. 2 metre sonra bitirmiş oldu diyebiliriz. Şimdi Ayşe burcu ve Canan'ın koştukları mesafeler sırasıyla ABC metre olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diye soruluyor. Bir kere bitirdiğinden başladığını çıkarırsak ne kadar koştuğunu buluruz biz. Dolayısıyla A y x kadar koşmuştur. B'ye bakıyorsun y'den x'i çıkardın y eksi x Eksi 1'den eksi 4'ü çıkardınız artı 3 geldi arkadaşlarım Daha sonrasında da y artı 1'den x 3'ü çıkarırsanız yine y eksi x gelir Ve y 1 eksi eksi 3'ten de artı 4 gelir Böylelikle sevgili arkadaşlarım en az koşan A'dır sonra B'dir sonra C'dir Bakın y eksi x y eksi x y eksi -x, x bunda artı 0 var bunda 3 var bunda 4 var Dolayısıyla cevabımız A küçük, B küçük, C olacak. Yani doğru cevap Adana seçeneğinde mis gibi verilmiştir diyeceğiz. Geçtim 6'ya. Aşağıda önden çekişli bir arabanın ön ve arka tekerlerine ait ideal hava basınçları verilmiş. Ön 36'ymış ideal hava basıncı arkanında arka tekerlerinde 34'müş bir akaryakıt istasyonunda bulunan lastik hava basınç makinesi istenilen tekere takılıp ön ya da arka teker olduğu belirtildikten sonra basınç verildiğinde gösterginin ekranı basıncın eksik fazla ya da yeterli olma durumunu aşağıdaki şekillerle gösteriliyor fazlaysa bu şekilde eksikse bu şekilde yeterliyse tik işareti oluşuyor. Arka ve ön teker basınçları kendi aralarında eşit ve PCI cinsinden tam sayı olan bir arabanın ön tekerlerine 5 PCI basınç uygulandığında eksik diyormuş. Şimdi bunun normal ideal neydi? Ön tekerlerin 36 idi. 5 basıldığında hala eksikse 36'dan 5'i çıkarın arkadaşlarım 31. Demek ki bizim bu aracımızda önceden aslına bakarsanız ön tekerlerde 31'den daha az miktarda Hava vardır diyeceğiz. Daha sonrasında 7 PCI basınç uygulandığında bu sefer de yüksek uyarısı veriyor. E şimdi o zaman 36'dan 7'yi çıkardınız 29 demek ki 29'dan da fazlaymış. Bu bir. Arka tekerlerine 7 PCI basınç uygulandığında da eksik gösteriyor. 34'ten 7'yi çıkardınız 27 demek ki 27'den daha az miktarda hava basıncı varmış. Ve 9'u bastığında da arka tekerlerde Y dedim. 9'u bastığında da bu sefer de yüksek diyor. E 34'ten 9'u çıkardınız 25 geldi demek ki 25'ten daha yüksekmiş. Buna göre ilk durumda arabadaki tekerlerin basınçları toplamı kaç PCI'dir diye sormuş. Bakın 29 31 arasında sadece 30 var. 25 ile arasında sadece 26 var. Bu arabanın 2 tane ön tekerinde 60. Bu arabanın 2 tane arka tekerinde 52 psi basınç vardır. İkisinin toplamı da bize 112'yi verecektir. Doğru cevap da Adana seçeneği olacaktır diyebiliriz. Ve devam ediyorum 7. sorumla. Ercan'ın elinde 8 tane özdeş metal blok var. Ercan bu metal blokların her birinin kütlesini hesaplayabilmek için eşit kollu terazi ile 2 farklı ölçüm yapıyor. Terazinin bir kefesine 60 gram, diğer kefesine ise 3 tane metal blok koyduğunda ki biz bunların ağırlıklarına x, x ve x diyelim. Bakın böylelikle 3x dediğimiz ağırlık 60 gramdan daha hafif geldi. Yani x kesinlikle ama kesinlikle 20'den daha hafifmiş. Terazinin bir kefesine 90 gram diğer tarafa 5 tane koyarsak diyor. Yani burası 5x. Böylelikle 5x arkadaşlarım daha ne geldi? E, ağır geldi. Dolayısıyla 5x büyüktür 90 diyeceğiz ve buradan x büyüktür 18'i yakalayacağız. Arkadaşlar x 18'den büyükse şunu şöyle yazarsanız x 18'de 20 arasındadır. E, metal bloğun kütlesi kaç gram olabilir diye sorulmuş. 18 ile 20 arasında şıklarda zaten sadece c, c seçeneğindeki 19 var. Cevabımız 19 olacaktı. Devam ediyorum. Son sorum artık. Şu kısmı silelim arkadaşlarım. Temiz temiz çözüm yapalım. Betül yeni girdiği bir işte. 5 ay çalışmış ve her yeni ay maaşına 1000 lira zam gelmiş. Şimdi mesela örnek veriyorum. X ile başlamış. Birinci ay X'e çalışmış. İkinci ay X artı 1000'e. Üçüncü ay X artı 2000'e. Bir diğer ay X artı 3000'e. Ve son ayda X artı 4000'e çalışmış diyebiliriz arkadaşlar. Tamam mı? Betül almak istediği bu arada her ay 1000 lira maaş çok iyi. Betül almak istediği bisikletle, bisiklete hangi 3 maaşından gelen toplam parayı verirse versin bisikleti alamıyor, alamıyormuş. Şimdi o zaman en yüksek miktarı verdiğinde bile alamıyor gibi düşüneceğiz. 3 tanesini seçtim. En yüksek miktarlı 3 tanesi bunlar. 3x artı 9000 yapar bunların toplamı. Ve sevgili arkadaşlar bisikleti alamıyormuş. Bisikleti alamıyorsa bisikletin fiyatına ben B dersem B'den daha küçükmüş bu para. Ve diyor ki hangi 4 maaşından gelen toplam parayı verirse versin bisikleti alabiliyor. O zaman o 4 maaşı da en düşük 4 maaşı seçsek bile alabiliyor mantalitesiyle. Şu 4'ünü seçeceksin ve toplayacaksın. Küçüktür 4x artı 1200-3000 daha kaç yapar? 6000 yapar. Şimdi madem bisikletin fiyatı bu aralıkta. Ben diyorum ki bu bisikletin fiyatından bisiklete bundan küçükse otomatikman bu bundan daha küçüktür. Yani diyoruz ki 3x artı 9000. Hop küçüktür 4x artı 6000. Buradan da arkadaşlarım 3, 2'si bu tarafa attım X. 6,000'i bu tarafa attınız 3,000 geldi. X, 3,000'den büyükse gençler Betül'ün ilk maaşı yani X'den bahsediyor. Betül'ün ilk maaşı en az kaçtır diye soruluyor tam sayı olarak. Cevap Ceyhan seçiliğindeki 3,001'dir. Çünkü X, 3,000'den büyükse en az 3,001'dir. Hayırlı uğurlu olsun bu testi de bitirdik. Bir diğer testte 48. 49. sayfada 13. testte mutlak değer testinde sevgili arkadaşlarım görüşürüz. Diğer konuyu bitirdik. Basitleşsizlik ve mutlak eşitsizlik ve sıralamayı bitirdik. Şimdi ise mutlak değer konusuna geçiş yapıyoruz artık 13. testle beraber. İsteğiniz arzunuz olursa yorum kısmına belirtebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi de lütfen unutmayın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.